Selam arkadaşlar nasılsınız sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarım ben Şengül inşallah iyisinizdir sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarım ikili ikili çekiyorum videoları sevgili arkadaşlar 15 Ekim'e kadar eks partner tarot açılımı yapacağım sizler için eski eş eski sevgili eski kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor eski sevgililer eski eşler diyelim biz buna sevgili Aslan arkadaşımdan başlayacağım ardından Başak Burcu arkadaşlarımızdan çıkacağız. Bakayım ekslerde, küslerde barış var mı? Dönüş var mı? Dönüş yoksa da, barış yoksa da kalplerinde geçen ne, ne düşünüyorlar derken ortak nokta anlaşması düşünen olabilir. Sevgili arkadaşlar tabii kartları açtığımızda çıkacak Anyo Konya ortaya. Bunları ben öylesine tutuyorum. Sevgili arkadaşlar, evet. Aslan Burcu arkadaşlarımdan başlıyorum. Şöyle bir çekelim. Hmm. Direkt olarak bu Azize'nin bu aşk ilişkilerinde, açılımlarında Azize gelince cinlerim tepme çıkıveriyor. Ah be canlar. Aşk, aşkta gelmemeli. Ama geliyor. Atamayız onu. Sevgili aslan arkadaşlarım için açıyorum şu an. Canlar bakalım. 15 Ekim'e kadar. Hmm. Evet açarız bakalım. Anlayacağız şimdi mevzunun ne olduğunu. Karşı taraf siz İkilemdesiniz sevgili aslancıklarım. İkilemdesiniz. Bazı arkadaşlarımın karşı tarafı kaybetme korkusu var. Daha çok korku ağırlıkta. Korku ağırlıkta. Ya yine söylemek durumundayım. Yanlış anlamayın. Azize üçüncü bir kişiden söz eder. Aşk ilişkilerinde canlar. Şu anda burada aşk açılımı yapıyoruz değil mi? İş sağlık değil. Aşk mı aşk? Ama diyemem ki. Bütün aslanların partnerleri ne bileyim sevgilisi var evli bunu diyemeyiz nedir sevgilisi olanın sevgilisi var evli olanın evlisi var anne baba abla bu da olabilir canlar şimdi hep de engelli demeyelim nedir aile büyükleri engeldir belli biliyoruz değil mi bizim Türk toplumunda ne bileyim kız veya erkek birini istediğinde aile istemiyor anne baba kabullenmiyor işte onlar da olabilir bu şimdi bunu böyle diyelim değil mi canlar hep de evli barklı demeyelim de engelli de demeyelim her neyse bundan dolayı bakın burada kurcalamayacağım o kısmını burada bir engel durumu var engelin zaten siz bilincindesiniz her kim ise korkularınız var karşı tarafı kaybetme korkunuz var onunla ileri vadeli güçlü adım atmak istiyorsunuz bundan dolayı bakın bu kısım size geldi sevgili aslan arkadaşım Karşı tarafa barış elini siz uzatacaksınız. Barışmak demektir kartımız. Küslerin barışması, ilişkileri düzeltmek demektir. Karşı taraf ise sizin, bakın bu barış elini uzatmanız sonucu hedef belirleyecek. Neyin hedefi bu? Ondan sonra da burada bir mücadele durumuna giriyor bu insan. Bu neyin hedefi bakalım mı? Bu mücadele neyin nesi? Bir hedef belirleyecek bu insan. Bakalım sevgili aslan arkadaşlarım için. evli ya da bekar öyle ya da böyle o kısmına bakmayalım. Hmm, evet. Hmm, engelli bu insan. Hala bakın engel üstüne engel geliyor. Ya dediğim gibi üçüncü bir şahıs var. Ya anne baba abla gibi engeller var ki sizi istemiyor o insanlar yanlış anlamayın canlar hmm, size karşı bir üzüntü durumları var çıkamıyor bu insan engelli baya bir engelli çıkamıyor işin içinden kadersel olarak hem karşı tarafı değiştirmek istiyor gel gitleri var askıyı alıyor çıkamıyor içinden bir yerde de gerçekleri kabulleniyor bu kişi her kimise bakın kabulleniyor kabullenince gerçeği bu kısmı kabulleniyor. Anlatabiliyor muyum? Kabullenince sizin payınıza düşen ise bakın bu. Üzüntü. Şok. Yani belli. Resmen belli. Ah, benim aslancıklarım. Ah benim aslancıklarım baktılar ki öyle olmuyor, böyle olmuyor, şöyle olmuyor. <gülüyor> Ay şu kartı ne zaman görsem gülerim. <gülüyor> Vallahi gülerim. Küçük çaplı bir oyun yapma durumunuz var canlar. Baktınız karşı tarafın kılı kıpırdamıyor. Canlar bakın burada bir anda karar alacaksınız. Karşı tarafın bu duyarsız, bu kendi dünyasına çekilmesi, bazı gerçekleri kabullenmesi karşısında çünkü siz bayağı bir istiyorsunuz karşı tarafı küçük çaplı bir oyun karşı tarafın icabına bakar gibimize geliyor bakalım daha fazla kurcalamayacağım canlar Şimdi daha fazla kurcalamayalım açtık açacağımız kadar zaten 2 haftalık bir şey bu 2 hafta sonrasında anya konya çıkar ortaya bakayım sizin bu iş nereye gidecek karşı tarafa da bakın mahkeme geliyor siz bunları böyle yaparken karşı tarafta kendini sorgulamaya çalışacak burayı kabul etmekle doğru mu yaptım aslında bunu yapmakla doğru mu yaptım neyin nesi kimin fesi gel git gel git gel gitler olacak bakın mahkeme kuracak içinde o bunu yaparken sizde küçük çaplı bir oyun bakalım bu oyun sizi nereye getirecek buna 15'inden sonra bakacağız sevgili aslan arkadaşım aslan zaten önderdir önder değil mi melek de diyor ki önderlik et karşı tarafın bazı şeylere kafası çalışmayabilir sen ona yol göster diyor önderlik et sevgili aslan Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor. Sevgili aslan arkadaşıma. Evet. Sevgili aslan arkadaşımızın açılımını tamamladık. Ex partner tarot açılımını tamamladık canlar. Bakalım şimdi aslandan sonra başak arkadaşlarımızın vaziyetlerine bir bakalım. Onlarda küslerinde barış var mı? Dönüş var mı? Gidenler geliyor mu? Gelmiyorsa ne düşünüyorlar? Hepsi çıkar ortaya şimdi. Tabi hepsi çıkar derken şöyle de söyleyeyim. herkes aynı etkiyi yapmayabilir canlar. Şimdi genel bu. Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e bakmıyoruz ki. Genel, genel olarak bakıyoruz. Bu yüzden herkese uymayabilir. Sevgili arkadaşlarım. Ama bir gün mutlaka uyuyacaktır. Herkesten bir parça var. Bir miktarcık usulen karıştıralım canlar. Evet, sevgili Başak arkadaşlarımız için şöyle bir nedir bu arayışlar bu korkular da neyin nesi canlar ya evet sevgili başak arkadaşım bu kısım size ait bu taraf karşı taraf artık her kim ise karşı taraf hem arayışta hem sessizlikten siz ise böyle bir korku halleriniz Evet hem bazı arkadaşlarım karşı tarafı kaybetme korkusu duyuyor hem de bazı arkadaşlarım başka şeyleri kaybetme korkusu duyuyor tamam o kısmı tamam ama şöyle de bir şey var bakın her iki tarafta güzelliklere düşkünlüğü var her iki tarafta güzelliğe düşkün her iki tarafta yakın gelecekte Evet sevgili arkadaşlar, sevgili başak arkadaşlar yakın gelecekte değişim yaşayacaksınız. Evet değişim, güzelliklere düşkünlük, değişim yaşayacaksınız. Bununla beraber sevgili arkadaşlar karşı taraf size haber mi gönderiyor? Gönderenler olacak ama şunu da söyleyeyim bazıları da size karşı öfke duyuyor. Bunu hep de haber olarak yorumlayamayız. Çünkü burada bakın bandajlardan sıyrılma geldi. Sizin tarafınızda ise ani karar alma durumu geldi. Neden ani karar alıyorsunuz? Niçin bandajlardan sıyrılma durumu var burada? Bazılarında sessizliğe çekilme, öfke durumu var. Bazıları arayış içine giriyor. Yani sizi arıyor. Hatta size haber de gönderiyor. Bundan dolayı gönderdiği haber karşısında bakın siz bir anda böyle bir karar alma Durumunuz var ardından da bakın burada bandajlardan sıyrılma dünya kadar mutluluk durumu var bazı başak arkadaşlarım ve partnerleri karşı partnerleri dünya kadar mutluluk isteyecek bu vaziyetin ardından bazıları ise karşı taraf öfkeli kızgın size karşı sevgili başak arkadaşım kızgınlığının da siz bilincinde olduğunuz için bir anda hani derler ya benim şafağım attı sizin şafak atıyor her iki tarafta bandajlardan sıyrılmak isteyecek. Yani siz de karşı taraftan kurtulmak isteyeceksiniz. Karşı tarafta aynı şekliyle yeter artık diyerek sizden kurtulmak isteyecek. Çünkü bu şu an buradaki açılımım %50 iyi, %50 kötü çıktı. Bunu da belirtmek durumundayım canlar. Çünkü değişim, değişim. Her iki taraftan da değişim var. Düşünün yani iletişimleriniz artacak ama şöyle bakıldığında... Tabii ki de çok da kötü değil. Bakın iletişim durumları var. Haberleşmeler artacak sizde. Haberleşmeler artacak ama nereye gidecek bu? Ona bakarsanız arasınlar beni akşama kadar. Olumlu mu olumsuz mu? Buna bakmak lazım değil mi canlar? Şöyle bir bakalım. Evet. Hmm. Hmm, güzel, güzel, harika. Güzelliğe ağırlık verdi canlar. Kötü kısma ağırlık vermedi. %50 iyi, %50 kötü demiştim. Bu kez güzellik ağır bastı. Karşı taraf yıldız gibi parlamak istiyor. Uzun vadeli planlar yapabilir sizin için. Çünkü uzun vadeli plandır. Sonu da mutlu aşk demektir. Siz ise aynı şekliyle karşı tarafla ilişkilerinizi düzeltmek isteyeceksiniz. Küslerin barışı demektir. Gerçekleri kabullenmek İlişkileri düzeltmek demektir. Daha fazla açmayacağım bozulmasın. Sevgili başak arkadaşlarım, güzel insanlar. Bu kartımız ise şanslı yere doğru gideceğinizden söz eder. Bakın denge kartıdır, şanstan söz eder. Daha fazla açıp da morallerimiz düşmesin, kartlar da bozulmasın. Sevgili arkadaşlar bunun için ne yapıyormuşsun? 15 Ekim'e kadar meditasyon yapıyormuşsun sevgili başak arkadaşım ve karşı partneri. Çünkü her iki tarafı da kapsıyor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 Tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir an önce barışmanız dileğiyle. Sizleri seviyorum. Bye.